12,98'i bileşik kesir olarak yazalım. Bu ifadenin 12 ile 0,98'in toplamına eşit olduğunu söyleyebiliriz. İşlem şimdi kolaylaştı değil mi? Yapmamız gereken tek şey 12 tam artı 0,98'e eşit olan kesri yazmak. Yani 0,98'i bir kesir olarak yazabilirsek cevabımızı bulacağız. Bir bakalım. 9 onda birler basamağında, 8 de yüzde birler basamağında. 0.98 sayısını iki şekilde ele alabiliriz. Önce 9 bölü 10 olarak yazabiliriz. Buradaki kısım 9 bölü 10 artı 8 bölü 100. Paydaları eşitlemek istersek de ne olacak? 90 bölü 100 artı 8 bölü 100. Bu da 98 bölü 100'e eşit. Yani 0 virgül 98 98 bölü 100 demek. Şimdi bu sayıyı bileşik sayı olarak yazmak istersek. 12 tam ve 0 virgül 98 yerine 98 bölü 100 olarak yazabiliriz. İşleme henüz sadeleştirmedik tabii. Bakalım biz sadeleştirebilecek miyiz? 98 ve 100 ikisi de 2'ye bölünebilir. O zaman ikisini de 2'ye bölelim. İkisinde ortak böleni 2. 98 bölü 2 49 eder. 100 bölü 2 de 50 eder. Yani ifademiz 12 tam 49 bölü 50'ye eşit. 49 7'ye bölünebilir ama 50 bölünemez. Demek ki işleme en sade haliyle yazdık. Yani 12,98 sayısını 12 tam 49 bölü 50 şeklinde bileşik kesir olarak yazabiliriz.